Derince Belediyesi sunar. Suyla hayat bulan ilçe. Derince belgeseli. Derince'nin taşından, toprağından ona hayat veren şifalı sularından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 tarlalarını, bahçelerini e, hiç göz ardı ediyorlardı. Dolayısıyla buradaki e, e, üretilen ürünleri biz tespit ederek onlar üzerine bir çalışma yaptık. Bu da nedir? İşte 30 ton e, çiğ süt üretiliyor. E, bunun 5 tonunu biz e, pastörize etmek için bir tesis e, oluşturduk. Bir de tarım alı yapılıyor e, ve Türkiye'nin de sıvı yağ açığı var. O sıvı yağ açığını da kapatmak için daha önce çalıştığımız bir aspir aspirya e, projemiz vardı. Bunu da burada gerçekleştirmek için harekete geçtik. Onu da ilave ettik. E, günlük e, 300 kilo kapasiteli bir tesis. Bir de mısır kurutma dediğimiz tesisi yapıyoruz. O da şu, e, burada, bu bölgede 5000 ton mısır ütürüyor. Kurutmak için bunu pazarına e, diğer illere gönderiyorlar. Tabii bu bir nakliye e, maliyeti gibiyordu. E, bir de vatandaşın tabii bunu yapacak zaman zaman gücü de olmuyordu. Hem o bu sıkıntılardan kurtarmak hem de bölgenin e, tarımını desteklemek ve buradaki çalışan çocuklarımızın e, topraklarını terk etmemek ve burada e, sigortalı çalışmasını sağlayacak şekilde bu tesisleri burada yapmayı planladık. Derince Belediye Başkanı Zeka günle doğa turizminde marka olacak,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 Hem de insanların ihtiyacı olan mescit hem bayan ve erkek hem de tuvalet bayan ve erkek olarak inşa ettik. Ve şu anda ücretsiz bir şekilde kullanıyorlar. Muhtarımıza, tahtalı muhtarımıza burayı emanet ettik. O da bir şekilde burayı yönlendiriyor, bakıyor, ediyor. Biz de zaman zaman gelip kontrol ediyoruz. Burada şu anda 24 kişi misafirhanemiz var, onun yemekhanesi var. Ondan sonra hemen suyun kenarında bir lokantamız var. Onun yanında hemen su sporlarını yapacak bir merkezimiz olacak. Yani su kaya yapabilecek. Tabii bunu profesyonel bir ellere teslim edeceğiz. Bir de hani bir gezi kayığı veya gezi gemi, ufak bir gemi yapıp onunla da şey içerisinde gölet içerisinde tur yapmak için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 Zeki Aygün, Derince Belediye Başkanı. Derince Belediyesi sundu.